Heyecan yapma dogeceksin Bakma hey, hey. Asırı basırdı gitti valla <gülüyor> Bu nedir Allah aşkına kayın babaya Kar bir hizmetçi bulamadınız ki Bakma Heyecan yapma dogeceksin Batırdı, gitti, vallahi. <gülüyor> Bu ne? Allah aşkına kayın babaya. Daha bir <gülüyor> izmarçu <gülüyor> bulamadınız ki.